Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni yılın ilk videosuyla sizlerleyim. Yeni yıla ilk videomuzu atmak istedim. Göstergemizin ledini değiştireceğiz. Kalefer bölümünün ledini değiştireceğiz. Tavan aydınlatmamızın ledini değiştireceğiz. Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız zaten biliyor arkadaşlar. Ee, Göstergenin ledlerini değiştirdim ama değişim konusunda nasıl yapıldığını e, tam bilmeyen arkadaşlar var. Onlar için e, sizlere de göstermek istedim değişimi oldukça basit ee, aynı şekilde zaten orta konsolda sökmüştük onu tekrardan sökümlü yapacağız artık şöyle bir şey arkadaşlar elimde 4 adet led var bunların da testini videonun içerisinde bırakacağım yani 4 tane ampulün arasındaki farkları sizlere tek tek göstermek isteyeceğim elimde şöyle 30-30 smd ledli şöyle girebiliyorsunuz önünde 7 tane önde 7 tane arkasında da 7 tane çift var arkadaşlar ledlerin farkını da işte dediğim gibi led karşılaştırması yapacağım videonun ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte olacak bu oldukça uzun ömürlü bir led arkadaşlar piyasadaki en iyi ledlerden bir tanesi onu söylemek istedim şimdi ilk olarak değişimini yapalım zaten birçok kez de göstergemizi sökmüştük Hatta şurada iki tane vidası var ben bunları zaten söktüm şu iki tane vidayı söktükten sonra buradaki alt taraftan Şöyle kendimize doğru çekeceğiz. Bu tırnakları var burada. Şöyle çektiğimizde şu öndeki çerçeve geliyor. Çerçeveyi biraz esnetmemiz lazım burada. Ee, Zorak fazla da kullanmamak lazım. Şöyle çapraz şekilde çıkarırsanız işiniz daha çok kolay olur. Bunu çıkardınız bir köşeye koydunuz ve burada... Göstergenin içerisinde bir buradan yukarıda iki tane, altta da iki tane aynı şekilde vidası var. Bunları sökeceksiniz. Sonra göstergeyi bu şekilde kendimize doğru çekip, Şuradaki vidasını da alalım. Göstergeyi bu şekilde kendimize doğru çekip, Alt tarafta elimizin yetişebileceği bir alan oluşturmamız lazım ki, Buradaki soketler var arkadaşlar, soketlerin değişimini yapabilmek için. Şu an deniyorum. Bakın şu açıya getirirseniz e, buradaki soketleri çıkararak da isterseniz komple göstergeyi elinize alabilirsiniz. İçteki e, gösterge kadranlarının temizliğini yapabilirsiniz. Fark ediyorsanız şuradaki beyazlıktan ben temizlik işlemlerini yaptım. E, örnek veriyorum eğer aydınlatmanızda 80 km ile 60 km arasında ışık düşüklüğü, ışık kaybı yaşıyorsanız bu demektir ki sizin göstergenizde o bölümde kirlenmeler, tozlanmalar var. Söküp temizlik işlemlerini yapmanız lazım. Bu biraz daha arkadaşlar, tabi biraz riskli, temizliği eli yatkın insanlar varsa onların kendisini yapması daha iyi olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane bizim ledlerimiz var. Bakın şöyle çıkarıyorum. Bakın ben bunların değişimini yaptım sizlere göstermek amaçlı şurada da şöyle sola doğru çevirdiğimde bakın sola doğru çevirdiğimde led çıkıyor tekrar da aynı şekilde ledi söküp yerine takıp yerine ledi şu şekilde yerine takıyorsun. arkadaşlar ledlerde şöyle bir şey var art eksi yönü fark ediyor onu da kontrol ede de takacaksınız şimdi bunu da tekrardan yuvasına takacağım bir kontrol ediyorum ben hemen yanıyor mu yanmıyor mu diye yanıyor Aynı şekilde bir tane de ileride var arkadaşlar. Şöyle yine elinizle alıp bakın bu da üçüncü led. Bunu da tekrardan led'in değiştirdikten sonra yerine takacaksınız. Bu göstergenin led değişimi oldukça basit. Oldukça aydınlatması iyi oldu. Tabii ki akşam görüntüleriyle sizlerle göstereceğim. Merak eden arkadaşlarımız vardı hem değişimini hem de göstergedeki duruşu nasıl oldu Işık şiddeti ayarlanıyor mu ayarlanmıyor mu merak edenlerimiz vardı. Onları tek tek sizlere arkadaşlar akşam görüntüleriyle göstereceğim. LED karşılaştırması yapacağım. LED'lerimiz bu şekilde. Ee, çoklu LED'leri karşılaştıracağım. Ondan sonra çipsiz LED'leri karşılaştıracağım. Bunlar ne demek oluyor? LED konusunda biraz daha size aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi geldik buraya. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kalorifer aydınlatma bölümü var. Buradaki kaliförün hangi yerde geldiğini görebilmemiz için burada aydınlatma bölümü var. Şu an bu orta konsolun sökümünü yapacağız. Bir önceki videomuzda aydınlatma sistemin tuşlarının ampullerini değiştirdiğimizde bunu göstermiştim. Ama şimdi ben basit şekilde erkenden sökeceğim. Buradaki bölüm nasıl sökülüyor hem sökmüşken de arkadaşlar temizlik işlemlerini sizlerle birlikte yapacağım. Çünkü burada herhangi bir sıkıntı yaratacak bir bölüm yok ama gösterge biraz daha dikkat isteyen bir yer. O yüzden herkes yapamayabilir. O yüzden göstergenin içerisinin temizliğini göstermek istemedim. Çünkü gösteririm yapmaya çalışırsınız gösterge bozulur. Maliyetli bir parça olduğu için eğer eliniz yatkın değilse göstergenin söküm temizliğini yapmayınız göstergenin dört tane vidasını tekrardan yerine taktık. Çerçeveyi elimiz alıyoruz. Yine söktüğümüz yerden içeriye doğru takarak Bu şekilde fazla kastırmayın arkadaşlar. Kırılacak gibi olduğunda bırakın. Çünkü demektir o bölümden geçmiyor. Bu şekilde göstergeyi çerçevesini yerine hizaladım. O ilk olarak üst tarafı şöyle ittiriyorum yuva yerlerini. Ondan sonra alt tırnakları var. Tırnakları da şöyle içeriye doğru ittirdim ve şurada iki tane vidasını sıktığımızda göstergeyle ilgili işlemimiz bitmiş oluyor. Akşam görüntüleri gelecek arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu. Şimdi sıraya geldi. Orta konsolun söküp ledini değiştirmeye ve temizlik işlemlerini yapmaya. Arkadaşlar orta konsolda ne yapıyorduk? Şuradaki direkt karefer rızgalarının pimlerini kendimize doğru çekiyorduk ve buraya bırakıyorduk ve şurada altta iki tane vidası var onların hemen sökümünü yapıyoruz evet, alttaki iki vidayı söktükten sonra e, göstergemiz orta konsolunu şöyle kendimize doğru çekip arkadaşlar herhangi bir tırnak falan vurmadan şöyle evet kendimize doğru çektiğimizde tırnakları yerinden çıkıyor yavaş yavaş çekeceğiz bakalım bize engel olan ne var arkadaşlar benim teyip de birlikte geliyor isterseniz ilk olarak teybi de söküp alabilirsiniz burada sizin arkadaşlar şunlar var bunların vidalarını bunlar arkasında soketleri var ilk olarak soketlerini çıkarmanız gerekiyor benimkilerin şuradaki vida yerleri kırıldığı için yapıştırmadım da henüz o yüzden şu arkasındaki soketleri tek tek bastıra bastıra hem alt hem üsttekini sökmeniz gerekiyor ondan sonra bunu böyle fazla sökmeniz gerekiyor şu şekilde sökseniz bile yeterli ya da teybin soketlerini söküp komple çıkarabilirsiniz. Ama şu an onu yapmayacağım. Size göstermek istedim bölüm burası. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben burada şerit led uygulaması yaptım ama bu e, oldukça iyi değildi. Şöyle gösterebilirsiniz. Yakınlaştırabilirsek e, ledlerin bakın görüyorsunuz içerileri karardı. Enerji düzenlemesinde o yüzden bu tarz problemler e, ortaya çıkabiliyor. Ledlerin yanmasına ya da renk kaybı yaşayabiliyorsunuz. Şimdi bu bölümü sökeceğiz. Bu plastik temizliğini yapacağız. Çünkü bu plastik ışığı yayıyor arkadaşlar. Bunun sökümünü yapıp sizlere göstereceğim. Ledimizin de tek led olarak değişim de yapacağız. Evet bu plastik sökümü basit. Şurada bir tane tırnağı var. Arkada da bir tane tırnağı var. Ondan sonra bir plastik çıkıyor. Şu şekilde ben buraya şerit led uygulaması yapmıştım. Şu şekilde ama ledleri görebiliyorsunuz. Bütün ledlerin üzeri karardı. Çünkü parkları açtığınızda bu bölümler yanıyor. O yüzden yüksek voltaj çekiyor. Artık bulletle işimiz bitti. Buraya takacağımız led arkadaşlar şu şekilde. 30-30 Bunlar ısıya maruz kalmayan ledler. Küçük T5'lerde bulabileceğiniz en iyi performans veren ledlerden bir tanesi bu. Şimdi bunun da yine RTX önemli. eksisine göre takıp kontrol edeceğiz. Hemen parklarımızı açacağız. Bakalım yanıyor mu? Ters çevireceğiz. Bu şekilde ledi görebiliyorsunuz. Oldukça güçlü bir ışığa sahip. Bu şerit ledten daha iyi bir ambiyans aydınlatmasına sahip diyebilirim. Şunu göstermek istedim. Daha önceden bildiğiniz gibi orijinali halojen sarı ampuller olduğu için Bakın ısıya maruz kalmış ve burları eritmeye başlamış. Ee, Halogen ampuller arkadaşlar ısı yayar ama herhangi bir ısı yayması olmaz. Hem de kararma işlemi olmuş. Ben bunu bu led işlemini döşediğimde değiştirmiş e, temizlik işlemini yapmıştım ama tekrardan bir temizlik işlemini yapacağım. Detaylı bir temizlik olacak. Onun için arkadaşlar Asperox'u kullanacağım. Asperox'u ben göstergede kullandım. Memnun kaldım. Eğer siz de göstergeyi temizlemek istediğinizde asperoksu kullanabilirsiniz. Şöyle sizlere gösterebilmek açısından bir tane fırça yardımıyla bakalım bu karartı geçecek mi? Göstergedeki mesela aynı bu şekilde flexi malzemeler var. Bunlar ışığı süzerek e, mesela buradan ışık verdiniz. Bu konumu komple aydınlatmasına yarayan bir malzeme bu. Aynı şekilde göstergede de mevcut. Kadranın mesela bu kadar kısmında kirlenme oluyor. O tarafta aydınlatma olmuyor. O yüzden e, göstergedeki eğer bu tarz ışıklarında e, kadranda olsun, e, devir saatinde olsun, düşüklük varsa Flexlerin temizliğe ihtiyacı var tabii ki ama dikkat etmeniz gerekiyor. Gösterge biraz maliyetli. Çok azıcık kaldı. Çünkü bizim ledimiz de aynı bu yuvaya gidecek. E, buradaki karartı e, bizim led ışının e, düşük aydınlatmasına sebep olabilir, iyi aydınlatmamasına sebep olabilir. O yüzden bu bölümleri İyi temizlemeniz lazım. Evet şöyle bir temizledik. O siyahlığı tam alamadık. Ama yine eskisinden biraz daha az oldu çünkü artık e, pleksi malzemenin iç kısmına işlemiş. Yine şöyle de bir temizlik yapalım. İç kısmına işlediği için arkadaşlar birazcık olsun siyah hissi duruyor yine şurada görebiliyorsanız. Evet pleksimiz tamam, ledimiz tamam. malzemesini tekrardan söktüğümüz gibi yerine taktık. Aydınlatmamızı görebilirsiniz. Plexi'ye komple aydınlatma yapıyor arkadaşlar. Orta yerden verdi aydınlatmayı bu köşeden de görebiliyorsunuz. Bu köşeden de bu da bizim kalorifer bölümünün aydınlatmasını sağlayacak bir malzeme olmuş oldu. Şimdi tekrardan kapatarak toplayarak akşam görüntülerle sizlerle olacak yavaş yavaş toplama işlemlerine geçiyorum. Arkadaşlar göstergenin alttaki iki bideyi de taktım ve orta konsolda topladık. Şu şekilde gösterebilirsem tabii ki akşam görüntüleri gelecek. Bakın hatasız bir aydınlatma. Yine göstergeyi de bu gündüz e, farkıyla sizlere göstereyim. Şimdi göstergemizi değiştirdik. Orta konsolu değiştirdik. Sıra geldi tavan aydınlatmasının LED'ini değiştirmeye. Arkadaşlar bu kadar LED'leri gösterdim. Bu LED'leri nereden alacaksınız? Onu da mutlaka ben açıklamalar kısmını bırakıyorum. Hepsinin tek tek linkleri alt kısımda olacak. T10'lar gösterge için. T5 orta kalorifer ızgarası için. Bizim tavan aydınlatması için de şu LED var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Yine 30-30 SMD LED kullanıyor. Şuradaki şapkaların altında çipleri mevcut arkadaşlar. Herhangi bir ısıya maruz kalmaz. Arabayı yakmaz. Jambus LED zaten arıza ışığı da yakmaz. 31 milim bizim Toyota Corolla'lara göre olan bir e, boyut ölçüsü var. Arkasında da şöyle bakır soğutusu mevcut. Bunda toplam e, 6 tane 30-30 SMD LED var. Arkadaşlar SMD LED şöyle bir şey. 30-30 SMD LED Toplam 24 tane LED'e eşdeğer vereceğinizde. Bunu şu an değişimini yapmayacağım. Çünkü ben hali hazırda buraya LED döşedim. Daha sonra yapacağım. Ama oldukça iyi bir anlatması var. Bunu da zaten testleri videoların sonunda bu ürünlerin hepsini tek tek testini sizlere göstereceğim. Değişim işlemleriniz bu kadardı. Akşam görüntüleri ve test işlemleri birazdan sizlerle birlikte olacak. Bunu soran arkadaşlarımız olmuştur. Diğer videoda bu tırnaklı bir şekilde kalorifer bölümüne geçen bir malzeme BİM'de satılıyor her yerde satılan bir malzeme ızgaraya tırnakla geçiyor arkasında şöyle bunların içerisinden çıkan yuvarlak halkalar oluyor demir böyle istediğiniz bu şekilde Görsel olarak kullanabilirsiniz direkt buradan kullanıp teybinizi kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ben hem telefonda var hem bunda var bunu indirdim de telefonla devasyon olarak kullandığımda buraya bırakıyorum kullanışlı oluyor. Bunu da söylemek istedim. Hazır burada çekimini yapmışken hava karardı. Artık akşamki testleri sizlerle birlikte olacak söylemiştim. Şu an arabanın içerisindeyim. Sadece kontağımız açık. Birazdan sizlere çekip göstermek isteyeceğim. Arkadaşlar videomuzu beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Fikirleriniz varsa da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Şimdi bakalım görüntümüz nasıl oldu. net bir şekilde aydınlatma işlemimiz yapıyor. Hatasız kusursuz bir şekilde. Şimdi bizim burada aydınlatmayı açıp kısayan bir tane ayarlı mekanizmamız var. O çalışıyor mu? Evet o da çalışıyor arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Zaten bizim burada dijital voltmetremiz var. Onu ben montajını kendim yapmıştım. Onun gücü de bizim buradaki ışıklardan aldığı için Voltajın düşük ve arttığında buradan görebilirsiniz ve aydınlatmanın da kısılıp azaldığını buradan görebilirsiniz. Bu aydınlatmayı aynı şekilde şu an mesela kısık modda şöyle yüksek mod şöyle ilerden de göstereyim. Bu aydınlatmayı buradaki aydınlatmayı buradaki kaliferin kısıp açmaya da ayarlayabilirsiniz. Sadece bir artısını çekip oraya aktarmamız gerekiyor. Onu şu anlık yapmadım. Şu an aslında gözden görüldüğünden daha net bir şekilde gözüküyor. Şu an benim telefonumu çektiği kadarıyla sizlere aktarıyorum. Önümüzde 3 tane ampul var. Bir tanesi halojen, bir tanesi T10, bir tanesi daha T10. Şimdi bunların testini sizlerle birlikte göstereceğim. Artıları, dezavantajları nelerdir onları sizlere bahsetmeye çalışacağım. Halojen ampul verdiği ısıdan dolayı kadrin içerisinde ya da kullanılan bölgede yüksek ısıya maruz bırakarak içerideki Duyun olsun, yansıtıcın olsun, erimesine ve sararmasına maruz bırakabilir. Bu şekilde kararmalar olabilir. Yanması çok çabuktur, ömrü daha kısıdır. Ve buradaki led, yani benim size tavsiye ettiğim bir led, üzerinde 7 tane çift var, görebiliyorsunuz. Kullandığı ledsi, 3030 -30 SMD led, ısıya dayanıklı, 120 lümel, parlaklığa sahip bir leddir. Ve bir tane daha led göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu led değil de bu tarz bir led tercih edersiniz. büyük bir ledi var. Bakın görüyorsunuz. Ama şimdi elimin altını kaldırdığımda büyük bir ledde bir tane çipin olduğunu görüyorsunuz ve bu çip ısıya maruz kalıp görüyorsunuz ledin buradaki yerleri yanmaya başlamış. Yani bu tarz ledlerden de kaçının Tamam ışığı güzeldir ama e, bu tarz bir tane çift varsa bu tarz ledlerden de uzak durun ne kadar büyük bir çift varsa o kadar çok da e, ledin varsa o kadar çok da çipe sahip olması gerekiyor yoksa e, kısa ömürlü oluyor arkadaşlar bu ledlerde şimdi anlatmada size anlatma konusundan da biraz bahsedeceğim yani bu tarz sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya e, anlatmaya çalışıyorum e, daha fazla detaya inmek istemiyorum bu konuda Şimdi aydınlatmalarına bakalım. Lambayı kapatıp hepsini tek tek bir aydınlatmalarına bakalım. Arkadaşlar halajenleti şimdilik bırakıyorum. Burada elimize 5 tane LED'e sahip 1 tane T10 var. Örnek göstereceğim aydınlatmasını. Şimdi şöyle bir eksisini denk getirelim ve aydınlatmasını şöyle göstereyim. Şimdi lambayı kapatacağız. Bakacağız aydınlatması nasıl. Evet ortam aydınlatması şu anki gördüğünüz gibi. Telefondan nasıl size aktarabiliyorsam. Şimdi bunu alacağız. Bizim buradaki 2 adet olan 3030 SMD LED'li LED'imizi size göstereceğim. Üzerinde tam 7-7-14 tane çip var. Karanlık ortamdaki aydınlatması görebilirsiniz. Yaklaşık Gözle gördüğüm kadarıyla 3 kat daha fazla bir aydınlatmaya sahip. Evet bunları size göstermek istedim. Bunu zaten göstermeye gerek yok arkadaşlar. Led zaten ısıdan dolayı yanmış. Arkadaşlar şimdi tavan lambasının dediğini elimde. Bunda da 30-30 SMD LED'e ait 6 tane led var. Yine çipler arkadaşlar buradaki yuvaların altında çip devreleri mevcut. Bunun da aydınlatmasını göstereceğim. Şimdi şöyle bir göstereyim. artı eksilini denk getirecek şekilde. Şöyle ışık altında bir çalıştırayım. Ee, bizimkinin yani şu ledin düşünün ki 6 tane içerisinde led olduğunu düşünün. Ona göre hesap edin. Şimdi lambayı kapatıp karanlık ortamda göstermeye çalışacağım sizlere. Odayı aydınlatacak kadar bir şiddetine sahip. Farkı sizlere göstermeye çalıştım ledler hakkında sizlerin anlayabileceği şekilde biraz bilgiler aktarmaya çalıştım elimden geldiğince umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu ledlerden almak istiyorsanız açıklamalar kısmına linkini bıraktım. E, açıklamalar kısmına linkine tıklayarak sizler de bu alabilirsiniz. Evet şimdilik bu kadar. Eğer videoyu da faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.